19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihi olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün vefatından sonra Atatürk'ü almak gençlik ve spor bayramı olarak kutlanmaktadır. Atatürk, milli mücadele sıralarında Türk milletini ileriye götürecek olanların, önlemiş fikirlere karşı gelen genç fikirlerine olduğunu görüyoruz. Bu nedenle gençlik kavramı Atatürk için ayrı bir önem kazanmıştır. Atatürk'ün gençlere armağan ettiği ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak 19 Mayıs önemini anladık için 16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen İstanbul-Samsun yolculuğunu hatırlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli olaylarından biri Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıdır. 1. Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içerisinde kurtuluş çaresi arayan Mustafa Kemal, Samsun'a ayak basarak Kurtuluş yolunu açtı. Samsun, işgal müşteri için önemli noktalardan biridir. Stratejik bakımdan büyük öneme sahip. Ayrıca Karadeniz'in ortamına da en rahat ve en gelinir kabisi. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun'un askeri birliklerini çıkartmış. Din üzerine halk zonlar düşmüş ve yardım beklemeye başlamışlardır. Mustafa Kemal, İstanbul'da yaptığı işimler. İşgalciye de karşı dolayı İstanbul'dan uzaklaştırılmak istermiştir. Samsun'a gelmesiyle birlikte büyük kurtuluş mücadelesinin temelleri atılmıştır.